Mühim. Bu yaralarla bir yola çıkmak peki nasıl bir evlilik yaratır? Hı -hı. Yani iki tarafta da farklı yaralar var. Hı -hı. Biz o yaraları tamam konuştuk, kabul ettik. Dedik ki hadi hayatımızı birleştirelim, birlikte bir yola çıkalım. Hı -hı. Nasıl bir evlilik yaratırız bu durumda? Yani Sürekli dediğim gibi bir e, iletişimsizlik problemi muhakkak olacaktır. Çünkü Hı -hı. birbirini anlayamama ya da sürekli suçlama, yargılama... Aslında yargıladığımız şey yine geçmişimiz oluyor. Mesela Hı -hı. eşimize diyoruz ki mesela... Ee, hı hı. bir bardak yere düştüğü zaman mesela öfkelenen eşi olabilir ufacık bir problemden evet. dolayı hı hı. Ee, işte diyoruz ki hemen eşimize sakarsın biraz dikkat etsene hı hı. aslında oradaki kişi e, eşini yargılamak ya da suçlamak ona sakarlık e, hı hı. sıfatını yüklemek için demiyor genelde baktığında geçmişine Muhakkak ya ailesinde var, e, sürekli ufak hatalar yaptığında yargılanan bir çocuk yatıyordur. Sürekli Hı -hı. en ufak hatalar yaptığında sakarlıkla bağdaştırılan bir çocuk vardır. Dolayısıyla da eşine Hı -hı. de aslında ailesinde görmüş olduğu davranış ve Hı -hı. yaklaşımı eşine uyguluyor orada. Aslında Hı -hı. orada kızdığı kişi eşi değil. Anne ve babaya aslında? Anne babaya aslında içten. Hı -hı. Çünkü hep sürekli aşağılanma. Eğer ufak bir şey yaparsan bu senin beceriksizliğin. Hı -hı. Ya da ne bileyim şey de olabiliyor. E, ilişkilerde birçok bunun alternatifleri ve çeşitleri var. Hı hı. Mesela ilişkilerde erken boşanmalarda genelde genelde baktığımızda hı hı. ya altında e, ebeveynleri hı hı. anlaşamayan çocukluk hı hı. oluyor ya da ne bileyim sürekli e, onun ötesinde e, genogram diyoruz biz aile geçmişinde 3 nesilde genelde yaşamış hı hı. olduğu travmalar söz konusu da etken. Hı hı. Mesela boşanmadan bahsettik. Hı -hı. Ee, sürekli geçmişine baktığımız sürekli e, flört döneminde diyelim ya da e, Hı -hı. sürekli kişi değiştirmiştir bir e, Hı -hı. sebat yok sadakat yok sürekli e, kişi değiştirme adapte olma Hı -hı. süreci yok dolayısıyla da e, boşanan kişi şey yapıyor boşanırken diyor ki Hı -hı. zaten diyor benim hani ailemde en ufak bir sıkıntı olduğunda Hı -hı. E, hani üstesinden gelmek yerine genelde Evet. bir suçlayıcı etken bulup boşanmaya hı hı. gidiyordu diyor. Ben de zaten böyle öğrendim. Sorunlar şey üzerinden gelmeye gerek yok. Değiştirin sorun kaynağını. Yani çünkü kaynağı hep başkasında yaşadığımız için. Ama işte dedim ya görüşüyor. o kişi bu şekilde hı hı. davrandığı sürece bir kişi gelir, diğeri de aynı şekilde hı hı. gelir, yine gider. Yani hı hı. yine o problemi kendi aşamadığı sürece hep kişilere yansıtma yaptığı için hı hı. E, bu her defasında birçok kişi de aynı sorunu yaşayacaktır. Harikasınız. Hı hı. Çok değerli ve hakikaten hepimizin hayatında etkileri olan hı hı. bir konudan bahsediyoruz.